Okay. <laughs> Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Okulu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen önümde görmüş olduğunuz Huawei MateBook 14 dizüstü bilgisayarı inceliyoruz. Şimdi ben daha önce yine ben de diğer arkadaşlarım Teknoloji Okulu YouTube kanalında farklı farklı Huawei MateBook modelleri incelemiştik. Markanın özellikle böyle Windows'lu ve güzel donanıma sahip birçok farklı farklı ürünü bulunuyor. O yüzden bu videoyu izliyorsanız hani kafanız karışmasın. Birbirine isimleri de benzeyen başka modeller de var. D14'ü de var, 14'ü de var, 15'i de var, D15'i de var ee, ama özellik olarak belli açılardan bunlar birbirinden farklılık arz ediyor. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsedeceğim ama daha önce bizi takip ediyorsanız ya da Huawei MacBook modellerini takip edicisiniz Aslında standart bir tasarım anlayışının bu modellerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Daha koyu renkli bir gövde var. Gövde tarafındaki renkten bahsediyorum. Koyu griye yakın bir gövdemiz mevcut. Q klavyemiz bulunuyor ve tuşların araları oldukça açık bir şekilde tasarlanmış. Bu arada teknik özellikleri söyleyeceğim ama tuşların aydınlatmalı olduğunu da belirtmiş olayım. Bunun dışında fonksiyon tuşları üst kısmına konumlandırılmış. Yine daha önceki modellerde de karşımıza çıkan MacBook modellerinde böyle düğmeye basıldığı zaman açılan, düğmeye basıldığı zaman da kapanan bir kamera teknolojisi yine bu e, üründe bulunuyor. Power tuşu yani güç tuşu sağ üst tarafa konumlandırılmış klavyenin sağ üstünde bulunuyor ve aynı zamanda e, bu tuşun bir özelliği daha var. O da parmak izi fonksiyonunu okuyabiliyor. E, ekrana gelecek olursak e, isminden anlıyorsunuz zaten 14 inçlik bir ekran var teknik özelliklerini birazdan söyleyeceğim ama güzel hoş bir ekranımız var çerçeve kalınlığı olduğu ince. özellikle yanda ve üstteki çerçeve çok ince alt kısmındaki çerçeve yanlara göre birazcık daha kalın ama hani gözü yoracak ya da rahatsız edecek bir kalınlık değil bu gayet güzel bir tasarım anlayışı bizleri karşılamış oluyor e, Önlem baktığımızda sağ tarafta neler var hemen bakalım 2 adet ...USB tip A bağlantımız bulunuyor. Sol tarafta ise bir tane tip C'miz var ki aynı zamanda şarj işlerini görüyor. Bir tane kulaklık mikrofon çıkışı, bir de HDMI çıkışının olduğunu söyleyeyim. Bunun dışında herhangi bir şekilde bir bağlantımız vesairemiz yok. Bütün olanlar bu şekilde konumlandırılmış. Yine cihazın dış tarafına da bakacak olsak yine koyu renk, gri renkli tasarım anlayışı bizleri karşılıyor. Arka tarafta da yine hoparlör çıkışlarımız var, havalandırma çıkışlarımız var ve yekpare bir gövde olduğu da yine bu tasarımdan anlaşılıyor. Evet bu genel görünümünden sonra Huawei MateBook 14'ün teknik özelliklerine bir göz atalım. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Huawei MateBook 14'ün ekranı isminden de az önce anlaşıldığı gibi söyledik. 14 inç 2160'a 1440 piksellik bir ekran geliyor. 300 nit parlaklığı var bu ekranın. 1500'e 1 gibi yüksek bir kontrast oranı var. SRC bir renk gamını kullanıyor ve 3'e 2 en boy oranı olduğunu söyleyelim. Zaten görüntülerden de bunu anlıyorsunuz. İşlemci tarafında 11. nesil Core i7 1165G7 işlemci bulunuyor. Aynı zamanda bu ürün bir de i5, i5 1135G7 seçeneğinin olduğunu da belirtelim. Intel iXXE graphics ekran kartımız var. Bu üründe 16 GB RAM ve 512 GB PCIe NVMe SSD depolama olduğunu söyleyelim. Çift fanlı soğutma sistemimiz var. 4 mikrofon, 2 hoparlör Az önce bahsettim. Görünümde iki adet USB USB 2 adet USB-A, USB 3.2 Gen 1, bir adet de USB-C bağlantımız bulunuyor. Kulaklık mikrofon çıkışımız, standart boy HDMI'ımız, parmak izi okuyucumuz, aydınlatmalı klavyemiz, klavyeye gizlenen e, kameramız. 56 Watt saatlik bir pilimiz ki bu pille beraber 10 saate kadar video oynatma imkanı oluyor. Huawei Share One Home and Multi Screen özellikleri bulunuyor. 65 Wattlık bir USB-C. Şarj adaptörümüz var, 1.49 kg ağırlığımız var ve 15.9 mm kalanının olduğunu da belirtelim. Evet şimdi teknik özelliklerden de bahsettik. Gelelim Huawei MateBook 14'ün bize sunduğu kullanım deneyimine. Şimdi bir kere şunu söylemek isterim, 3 2 bir ekran oranı var. 16:9 x 9 bilgisayarlar da var biliyorsunuz ki Huawei'nin de var, farklı markalarında var. Bu modelde 3 2 bir ekran tercih edilmiş. Ekran dokunmatik bu arada, dokunarak da kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi hani işlemlerinizi böyle ekranda dokunarak da kullanmak, yapmanız mümkün. Bu da ekstra bir kullanışlık sağlıyor, onu belirtmekte fayda var. 3 2 olması da özellikle iş uygulamaları açısından önemli. Çünkü daha fazla bilgiyi bu ekranda görmeniz mümkün hale geliyor. Bir de önemli bir detayımız var. 14 inçlik 2K full view ekranımız bulunuyor ki bu ekranın çözünürlüğü 2160'a 1440 piksel. %100 sRGB gamutu destekli ve 300 nit parlaklık değerim olduğunu da söyleyelim. Bu bilgisayarda arkadaşlar %90 ekran gövde oranı var. Yani çerçeveler az önce söyledim çok kalın değil dedik. Oldukça da ince tasarlanmış ve... Ee, o ekran kısmının neresi tamamı ekrandan oluşmuş durumda. Bu da güzel bir özellik çünkü işlem yaparken gözünüz başka yerlere de kaymamış oluyor. Öte yandan ağırlık tarafında baktığımızda 1.49 kilogramlık bir ağırlık var. Yani taşıması kolay. Yani istediğiniz yere götürmeniz, istediğiniz gibi kullanmanız kolay ki. Ee, şöyle düşünün artık günlük hayatta çok fazla bilgisayar taşımamız gerekiyor. Evden veya dışarıda da kullanmamız gerekiyor mobil olarak. Tatile gidiyoruz artık bilgisayarımızı da götürmek zorundayız. 1.49 kilogramlık ağırlık oldukça da iyi olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda 15.9 milimetrekli bir kalınlık var. Bakalım kalınlığımıza bakalım. Yani çok da kalın değil. Şöyle tuttuğumuz zaman görüyorsunuz. Mesela şöyle yapayım ben. Şu anda elimden de gördüğünüz gibi çok da böyle hani aşırı kalın bir bilgisayarda değil. 1.49 kilogramda yani 1.5 kilogram bir ağırlıkta her yere götürürsünüz bu bilgisayar hiç sıkıntı olmaz. öyle söyleyeyim Gerçekten de iyi bir donanım olmuş. Donanım demişken onlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi donanım tarafında iki farklı işlem seçeneği var. Bu ürünün biliyorsunuz teknik tarafta söylediğim hem i5 hem i7'li yani 11. nesil Intel i7 ve i5'li farklı farklı sürümleri var. Fiyat birazcık fark ediyor tabii ki. i7 aldığınız zaman biraz daha pahalı. i5 aldığınız zaman biraz daha uygun bir fiyat alıyorsunuz. Donanım tarafında bir diğer özellik ise 16 GB RAM var bu modelde. Ve aynı zamanda baktığımızda 512 GB'lık da SSD kullanılmış. Ama bu standart SSD değil. PCIe dediğimiz SSD'lerden tercih edildiği için Oldukça da iyi bir performans alıyorsunuz. 512 GB de bence iyi olmuş. Yani 256 GB'de biraz az kalabiliyor bazen. Çünkü işletim sistemini yitliyorsunuz. 2-3 tane program bekliyorsanız zaten yetmiyor. Ama 512 GB bence iyi bir seçim olmuş. Hangi işlemciyi alırsanız alın e, depolama alanı 512 GB olarak geliyor. Bu da güzel bir detay. Onu da altına uzakta çizmiş olayım. Tabi performans olarak bakıcı kursak arkadaşlar. E, Birçok şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi ki bu günlük performans için fazlasıyla iyi bir cihaz. Yani i5 dalsanız i7 dalsanız ki bizimkisi i7 idi. Günlük işlerde fazlasıyla yapabilirsiniz. İnternete girmek, film izlemek, ne bileyim çeşitli uygulamalar. Zoom'da, Skype'da şuydu buydu gibi uygulamaları çalıştırmak. Hatta Photoshop falan da çalıştırabilirsiniz. Bunu niye söylüyorum? Çünkü çok soru geliyor arkadaşlar. Bugün bizim kanalımızda birçok Huawei MacBook incelemesi var. Ee, ve ona en çok gelen soru Photoshop çalıştırır mı? İşte şunu yapar mı, bunu yapar mı? Hepsini yapar arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Photoshop, Illustrator, Premiere bile çalıştırırsınız. Tabii ki e, özellikle... Ekran kartı tarafındaki bunun üzerinde Intel tarafından geliştirilen işte iX ekran kartı bunun bütünleşik bir ekran kartı. Tabii ki bu belli bir noktaya kadar bize birçok alanda fayda sağlıyor. Oyunlarda bile aslında yeterli kadar performanslı ama çok böyle hani üst düzey ekran kartı isteyen bir uygulama çalıştırmak isterseniz tabii ki yeterli olmayabilecektir. Ama orada da mesela Premiere kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Sadece render süresi biraz fazla olur. Harici bir ekran kartı olan bilgisayara göre konuşuyorum. Ama ne olur? 10 dakikada yapacağınız render'ı bu cihazda 13 dakikada yaparsınız. 15 dakikada yaparsınız. Ama yaparsınız. Çünkü bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çok soru geliyor bize bu taraftan. Otoküt çalıştırır mı diyor mesela. Yani bu bilgisayar otoküt için geliştirilen bir bilgisayar değil. Ha çalıştırır mı? Çalıştırır ama performans alır mı? O başka bir soru. Evet performans vermeyecektir ama bu ürünün görevi zaten o olmadığı için öyle bir şey beklememekte de fayda var. Ama onun dışında Photoshop olsun, Illustrator olsun, Premiere olsun veya diğer işte kullanabileceğiniz birçok uygulamayı çok rahat bir şekilde çalıştırırsınız. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Günlük işlemleri zaten yaparsınız. Onlardan bahsetmiyorum bile. İnternete girmek, farklı farklı işler yapmak mümkün olabilir. Ee, bir de şöyle düşünün. Hafif olduğu için ve taşınabilmesi de çok rahat olduğu için istediğiniz yere götürebilirsiniz. Biliyorsunuz pandemiyle beraber artık hani bilgisayarla ve bu mobillikte çok daha önemli hale geldi. Bu manada her yerde toplantınızı yaparsınız. Aynı zamanda eğitim için de kullanılır mı? Bunu da çok soruyorsunuz. Kesinlikle kullanılır. Eğitim için de kullanılır arkadaşlar. Hafif, güçlü, depolama alanında yüksek bir bilgisayar arıyorsanız kesinlikle önerebileceğimiz bir model. Dokunmatik ekran olması da önemli artılarından bir tanesi. Bu arada Huawei'nin önceki modellerinde de bulunan, daha doğrusu Huawei MacBook serisinin önceki modellerinde de bulunan işte Huawei şehir, Screen Collaboration, OneHub gibi bütün özellikler burada bulunuyor. Hani kabaca hani niye işe yarıyor diye e, düşünüyor olabilirsiniz bu özellikten Örneğin Siktik Collaboration dediğimiz cep telefonunuzu buraya tanıttığınız zaman doğrudan doğru bir uygulama var PC Manager diye. O uygulama üzerinden cep telefonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Dosya alışverişi yapabiliyorsunuz. Hem telefondan bilgisayara, bilgisayardan telefona doğru. Bu da önemli artılarından bir tanesi ki bu özellik sadece ve sadece Huawei, Matebook dizüstü bilgisayarlarda oluyor hangi telefonlarda kullanılabiliyor belki onu merak ediyorsunuz Huawei cep telefonlarında bu özelliği kullanabiliyorsunuz En azından birçoğunda bu özelliğin aktif olarak kullanılabildiğini belirtelim bu tarz özellikleri kullanmak istiyorsanız yani Huawei telefonlarınız telefonumuz da varsa Huawei MacBook 14'ün bu teknoloji desteklediğini belirteyim Şimdi gelelim bir diğer özellik olan webcam tarafına. Biliyorsunuz Huawei MacBook ailesinde klavyenin bu F6 ile F10 tuşları arasında bir düğme konmuş. Bu düğmeye bastığınız zaman bir pop-up, bir kamera açılıyor. Bastığınız zaman da kapanıyor açıkken de. Bu kamerayı kullanarak video kayıt yapabilirsiniz. Çeşitli toplantılara Zoom olur, benzer şekilde Skype olur veya Teams olur. Artık hangisini istiyorsanız o tip yazılımlar üzerinden de online toplantılara katılabilirsiniz. Eğitimlere katılabilirsiniz. Okuldaki, üniversitedeki, lisedeki hatta ortaokuldaki eğitimlere bu e, kamera ve bilgisayar yardımıyla katılmanız da mümkün oluyor. Kameranın kalitesini merak edenler olabilir. Şimdi birazdan izleyeceğiniz videoyu Huawei MateBook 14'ün e, bu F6 ile F7 arasında bulunan gizlenebilir kamerası yardımıyla kaydettik. Aynı zamanda mikrofon olarak da yine cihazın üzerindeki kendi mikrofonlarını kullandık. Evet, merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Bu videoyu Huawei MateBook 14'ün bu e, hemen şurada görüyorsunuz. Bakın kameramın şu anda parmağımı gezdiriyorum üzerinde. Klavye üzerinde bulunan kamerası ile kayıt ediyoruz. Aynı zamanda sesi de yine bu bu bilgisayar üzerindeki mikrofonlardan alıyoruz. Herhangi bir düzenleme, herhangi bir edit yapmayacağız arkadaşlar. En azından hem kameranın açısını ki bu şu anda herhangi bir şekilde düz bir zemine koyduk ve bu kaydı gerçekleştiriyoruz. Siz de görmüş olacaksınız. Bu ürünü alıp kullandığınız zaman kameranın görüntü kalitesi de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde olacaktır. Tabii ki merak edilen konulardan bir tanesi de ses kalitesi olabilir. Oldukça iyi. 4 tane hoparlör var üzerinde. Oldukça iyi ses veriyor. Tabii bu ne kadar iyi veriyor, ne kadar vermiyor. Bunu birazcık size de deneyimlendirmek için birazdan bir video izleyeceğiz. O videodaki ses kalitesini en azından siz de kendiniz göreceksiniz. Ne kadar yüksek olduğunu ve ne kadar işe yaradığını üzerindeki hoparlörünü siz de görmüş olacaksınız. Şimdi o videoyu da bir izleyelim hep beraber. Şimdi gelelim bilgisayarın oyun performansına. Tabii ki böyle bir bilgisayar aldığımızda, mutlaka oyun oynar mı diye aklınıza soru geliyordur. Aslında şöyle oynuyor. Birçok oyunu oynetebilirsiniz. Bugün günümüzde... E satılan, kullanılan, oynanabilen oyunların birçoğunu bu bilgisayarda oynarsınız. Ama tabii ki takdir edersiniz ki bu cihazın üzerinde bir harici ekran kartı yok. Bütünleşik bir ekran kartı var. Bütünleşik ekran kartı da aslında daha önceki modellerden çok daha güçlü. O ayrı bir konu. Yani ailesi ekran kartı internet in tarafından geliştirilen Oldukça güçlü bir ekran kartı ama Tabii ki sonuçta bütünleşik bir ekran kartı ama biz Valorant'da oynadık mesela Valorant'da oldukça akıcı, yüksek FPS değerlerine ulaştığımızı söyleriz. Herhangi bir takılma, herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet güzel bir şekilde, performanslı bir şekilde Valorant'ı oynadık. Diğer oyunları da oynayabilirsiniz bu arada. Hani bazen soruyorsunuz işte, CSGO oynar mı, şunu oynar mı, bunu oynar mı? Hepsini oynan arkadaşlar, sıkıntı yok. Ama tabii ki şöyle bir şey beklemeyin. İşte ben Doom Eternal oynayacağım, en yüksek değerlerde, en yüksek FPS'de tabi ki bu cihaz onu kaldırmayacaktır. Ama günlük ihtiyaç açısından baktığımızda standart oyunların hepsini kabul edilebilir bir FPS değerinde de rahatlıkla oynayabilirsiniz. Onun da altını özellikle çizeyim. Gelelim ürünle ilgili merak edilen bir diğer konu ise Huawei MateBook 14'ün pil performansına. 56 Watt saat dedik pil gücü. Oldukça iyi. Fena bir rakam değil bu. Ortalamanın üzerinde bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Kutusundan da şöyle bir adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bu aslında Huawei MateBook'un diğer modellerinde de, diğer ailenin diğer serilerinde de karşımıza çıkan bir adaptör. Tip C bir girişimiz var. Kutusundan çıkan yine iki ucuda tip C olan bu kabloyu takarak e, bu 65 wattlık adaptörü cihazımızı şarj etmek için kullanıyoruz. Yaklaşık 2 saat yakın bir şarj süremiz onu söyleyelim. Markanın verdiği değerlerde 10 saate kadar video izlenebiliyordu. Biz de yaptığımız ölçümlerde 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlara yakın sonuçlar bulduk. Yani dışarıda herhangi bir iş yaptığınız zaman bu bilgisayarı de bir gün boyunca ki 10 saat zaten dışarıdan non stop bilgisayarı belki kullanmazsınız ama yanınıza adaptör bile almasanız 10 saat boyunca rahat bir şekilde pilini kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bu arada adaptör standart adaptör aslında. Yani eğer 65W'a kadar çıkış verebilen bir farklı bir marka adaptörünüz varsa onu da bu cihazı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Hatta varsa PD dediğimiz Power Delivery destekli bir harici bir power bank'ınız da varsa onunla bile cihazı şarj edebilirsiniz mümkün. Çünkü bağlantısı direkt standart USB tip C bağlantısından şarj oluyor. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Gelin biraz da sentetik değerlerden arkadaşlar. Sentetik testler de yapıyoruz. Biz her zaman yaptığımız gibi PC Mark çok tercih ediyoruz bu konuda. E, PCMark'ta arkadaşlar 4628 puan aldık ortalamada. Essentials'da 9600, Productivity 6533 ve Digital Content Creation'da da 4292 puan verdi. Bu ürün bizlere e, rakamların fena olmadığını ve bu donanım özelliklerine sahip bir bilgisayar için yeterli olduğunu söyleyebilirim. Son olarak aslında bu ürün kimler için uygundur? Birincisi profesyoneller için arkadaşlar. Taşınabilir olması çok önemli. Hafif olması önemli. Dokunabilir ekranın, dokunmatik ekranın olması önemli. Profesyoneller için önemli bir cihaz. Taşınabilir olması güzel. Parmak izi okuyucu olması da güzel. O da güzel çalışıyor bu arada. Onu da denedik, onu da kullandık. Öte yandan evden çalışanlar, mobil çalışanlar için de çok faydalı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü mobilite anlamında size her şeyi sunuyor. USB işte USB üzerinden şarj oluyor olması, dokunmatik ekranın olması gibi özellikler aslında mobilite için önemli artılardan bir tanesi. 16 GB RAM ve 5.0 GB SSD'de aslında bu tarz kullanımlarda işimize yarayacak bir şey. Bu arada yakın zamanda Huawei'nin bir e, okula dönüş kampanyası başlayacak. Orada da hem bu modelle ilgili hem de diğer Huawei MacBook modelleriyle ilgili güzel kampanyalar, avantajları olacaktır. Oraları da takip etmenizi Huawei'nin online satış kanallarını takip etmenizi öneriyorum. Gelelim videonun sonuna doğru hepimizin merak ettiği konulardan bir tanesi olan fiyat meselesine. Bu ürünün biz bu incelemeyi çektiğimiz tarihteki fiyatı 12.999 TL'ydi arkadaşlar. Bu i7'li fiyatı, i5'li olanın fiyatını belki merak edenler vardır. O da 11.999 idi. Yani 12.999 TL ve 11.999 TL olmak üzere iki farklı fiyat seçeneği var. Seçtiğiniz işlemciye göre fiyat değişiyor. Bu arada her iki işlemci seçeneğinde de RAM miktarının ve depolama alının 16 ve 512 olduğunu değişmediğini altını özellikle çizeyim. Fiyat nasıl peki? Bence fiyat makul. Yani benzer özelliklere sahip diğer modelleri, başka farklı markaların modellerini karşımıza aldığımızda fiyatın ben makul olduğunu söyleyebilirim. Dokunmatik ekran, yüksek bir SSD depolama, yüksek bir RAM gibi özellikler aslında bu ürünü fiyatının biraz daha makul hale gelmesini sağlamış. En azından özellik açısından değerlendirdiğimizde makul olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Huawei MateBook 14 modelini incelemeye çalıştık. Eksik kalan bizim unuttuğumuz ya da sizin merak ettiğiniz bir özellik varsa yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. teknolojioku.com adresinde de bekliyoruz hepinizi. Orada da haberimizin altında yine benzer şekilde yorumlarınızı yazabilirsiniz.